Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir her neyse hemen konuya gireceğim toplan hemen hemen toplan hemen toplan hiçbir para yatırım yapmadan hiçbir para vermeden arkadaşlar para kazanacağız koyun kazanacağız hangi koyunayı algı koyun hiçbir yatırım yapmayacağız arkadaşlar tamamen ücretsiz oyunumuzun sitemizin ismi arkadaşlar Zongey burada Oynamak için para kazanmak için Algo cüzdan adresine ihtiyacımız var My algo wallet dedikten sonra bunu indiriyoruz, kuruyoruz arkadaşlar ondan sonra Size 25 tane kurtarıcı kelime veriyor Onu mail atın veya bilgisayarınıza kaydedin Ama bence mail atın arkadaşlar bilgisayarınız Arızalanabilir bir şey olabilir vesaire vesaire. Eğer bilgisayarı atacaksınız da Kaydedecekseniz de o kelimeleri Flash belleğe atın arkadaşlar Neyse arkadaşlar burada her gün Yenilen oyunlar var bazı oyunlar 24 saatte bir bazı oyunlar 3 saatte bir arkadaşlar ücretsiz olanlar da var paralı olanlar da var arkadaşlar benim hiç param yoktu yani algo koyunim yoktu mesela demin ben isteği araştırırken kazanmışım oyunun süresi bitmiş kazancınızı görmek için buraya tıklıyor diyor mesela 229. olmuşum arkadaşlar 0.075 algo kazanmışım ya burada günde arkadaşlar 50 60 lira falan para kazanabilirsiniz yani arkadaşlar şu anda yatırımlarımız çok kötü. Yani coin düştü. Bitcoin düştü arkadaşlar. Bütün coinleri etkiledi tabi biliyorsunuz FTX borsası vesaire vesaire vesaire. Neyse oralara hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Ya burada Algo coin'iniz varsa burada biriktirebilirsiniz diye başka bir şey yapabilirsiniz. Eğer öğrenciyseniz arkadaşlar gelin para kazanın arkadaşlar. Harçlığınızı çıkartmaya çalışın buradan yani günlük para. Yani neyse diğer konulara girmeyeceğim. Korkuyorum. <gülüyor> neyse ben hadi çok fazla şey yapmayayım. Oyun oynayalım. Bir tane şu oyuna girelim arkadaşlar. Ya şöyle hatalardan nefret ediyorum. Ya Bazı oyunlarda arkadaşlar bug var. Mesela e, şu oyunu oynayalım. Demin denemiş olmam lazım. Aynen iki kere denemişim. Rütbem şu. 2565 sıralamam. Burada şey patlatıyorduk sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ben hemen videoyu durdurayım. Oyun başlayınca size geçiştireceğim. Arkadaşlar çok hızlı konuştuğumun farkındayım. Çünkü hemen girin oynayın yani. Hemen para kazanmaya başlayın. Buna ya. Hemen para kazanmaya başlayın arkadaşlar. Çünkü yani gerçekten hepimizin bence para ihtiyacı var. Benim para ihtiyacı var. Para ihtiyacım var. Yani ha bu arada sponsorluk vesaire değil ha. 178 tane abonem var yani. Ne sponsorluğu? Kim bana sponsor olur? Bu arada saat gecenin 5'i bu tarz içeriklerden hızlı ve hızlı bir şekilde arkadaşlar. haberdar olmak için kanala abone olun. Zili açın da ben de 1000 abone olayım artık ya. Evet şimdi burada şeyi patlatacağız arkadaşlar. ben kaçırdım ya. Çok kötü nişancıyım ben. Evet. 1. E burada mermi hakkınız var arkadaşlar. O kırmızı şeyi patlatsaydım arkadaşlar benim için çok sıkıntıydı. Direkt oyunu bitiriyordu. Evet. Kaçırdım. Patlattım. Patlattım. Şu mermi hakkınıza dikkat edin arkadaşlar. Bunu bilerek yaptım. <gülüyor> Hayır tabii ki bilerek yapmadım. Yani kırmızı şişeye basınca direkt böyle oluyor arkadaşlar. <gülüyor> Neyse devam edelim oyun arkadaşlar. Tekrardan deneyeceğim. Evet. Giriş yaptık. Hemen patlattım. Arkadaşlar bu şekilde bu oyunda patlatıyorsunuz şişeleri. Hadi hadi hadi hadi hadi Hızlı olmamız lazım Şurada arkadaşlar zaman var Bu zaman içerisinde ne kadar toplarsınız Bak bu ilk defa görüyorum daha üçüncü denemem Eee sonra ne oldu hmm, kazandık Güzel Şu iki dakika içinde ne kadar çok patlatırsak arkadaşlar Bizim için o kadar iyi Son mermim kaçırmamam lazım. Kaçırdım ve kaybettim arkadaşlar. 2566 Rütbem liderlik tablosu 2058'e düştü yanlış görmediysem. e 5.9 burada işte diğer oyuncuların birinci sıradakinin puanını görüyorsunuz. Ödül dağılım dağıtımı diyelim. 1.'i ile 5.'i arasında arkadaşlar 0.13 veriyor. Şimdi bazı oyunlarda paralı dedim ya, yani Algo coin istiyor vesaire. Bunu ya kapatamadık. Baga girdi. Hmm, geldi. 0.1 algo falan isteyen oyunlar var arkadaşlar. Yani hemen ücretsiz oyunlarda arkadaşlar zaman yani süresi kısıtlı olan oyunlarda hemen kazanıp çok özür diliyorum bilgisayarım baya eski. Onları da katılım yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama üst saatlik olanlarda arkadaşlar çok fazla coin vermiyor. Kazanamıyorsunuz. Daha fazla ne, kazanmak için Süresi 24 saatte bir yenilenen oyunlardan yapmanız lazım. Şu da bowling mesela. Bunu da denemiş olmam lazım. Bu birazcık uzun sürüyor ya. Ben bununla zamanınızı çalmayayım sizin. Başka oyun var mı? Şeker festivali. Aa dur bak. Bunu denemiştim arkadaşlar işte buradan. işte kazandım demin. Buradaki gösterdiğim var ya ne? 0.75 algımı ne kazanmıştık. Buradan kazanmış olmam lazım bir deneyelim hemen şimdi oyna diyelim bir saat sonra oyun bitiyormuş Arkadaşlar bu şekilde hızlı, hızlı da para kazanabilirsiniz oyunun oyunu sesini kısacağım play diyelim basketbol oyunu aşık arkadaşlar bu bunu hareket ettiriyoruz potayı deliksiz sokarsak artı 3 artı 3 diye geliyor Ben bunu ilk oyunu içinde hiç becerememiştim çok kötü oynamıştım bu şekilde arkadaşlar kaçırınca yeniyorsunuz yani tekrardan deneyelim Ya öğrenciyseniz gerçekten gelin oynayın arkadaşlar yani ya kitap okuyun ya da gelin oyun oynayın bak para kazanın kendi harcınızı çıkartırsınız ya ben gerçekten hiçbir sponsorluk vesaire yok şu saatte yani size içerik üretmeye çalışıyorum araştırmalar yapıyorum ya yani bir kanala abone olup zili açın bir videoyu beğenin herhangi bir sorun olursa arkadaşlar e, yorumlar yazabilirsiniz elimden geldiğince cevap veriyorum yardımcı olmaya çalışıyorum bu şekilde Arkadaşlar 50. 51. sıradayım liderlik tablosu diyelim ödül dağıtımı diyelim birinciye 5 algı veriyormuş işte ee, bakayım 51 100'e de 0.1 algı veriyor Arkadaşlar Ya hemen gelip burada seri seri seri seri kazanabilirsiniz ya bir günde iyi oynarsınız arkadaşlar yani 100 lira falan kazanabilirsiniz yani arkadaşlar Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar çok fazla dedim yeter neyse bu şekilde arkadaşlar ee, daha fazla uzatmayacağım kendinize iyi bakın. <gülüyor>